Güzel her taraf yeşil köyler var böyle küçük küçük bizim köylere benziyor dandikçe hız limitleri yanlış yazılmış gene bizdeki <gülüyor> gibi 40 falan yazıyor burada böyle Bulutlu bir hava var ama böyle güneş de çok şükür umarım Belgrad'da daha güzel olur Gim yeşil yani güzel bir yer. sırf müzikleri dinliyoruz duyduğunuz gibi şey park varmış orada. Ampirot çıkışındaki köylerde şöyle bir yol çalışmasına denk geldik. Bekliyoruz şu anda. Bakın tırlar. Bu yol açılır mı bilmiyorum. Daha arkamızda devam ediyor yani. Hatta el sallıyorlar. Kenar bahçeleri. <gülüyor> Dayı. <gülüyor> Merkenar bahçeleri dayılar bize el salladı. Kamyonun içinden. Allah. Neden gösterdi? 34 plaka. E, görmüştür onlar. Böyle bekliyoruz bakalım. Evet şu anda niş <Sessizlik> yollarına gidelim. <Sessizlik> Dağların etrafa sandığına bir bakın arkadaşlar. Aynen öyle. Nerede ben Ehrin'in yanındayım sanki. Kaptan Eda <gülüyor> Ser, Serbiye yanlarında gidiyor bakalım. Br Hastasıyım servisin hastasıyım. Evet, <gülüyor> Başladı gene. <gülüyor> arkadaşlar yani bir tane kaltezenden geçtik. Hala geçiyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Osmanlıların en büyüğü eee Nice Kalesi içindeyiz şu anda. Bayağı korunmuş bir kale. Varlar. Çepeçevre dışarıdan gözüküyordu zaten. Şu anda da kalenin etini geziyoruz. Park yerinde maalesef SMS attık. Dokuzla başlayan numarayı ama kabul etmedi. İnşallah bir şey olmaz. <gülüyor> İnşallah araba çekilmez. Başka şey olmaz. Kalenin artık bakın dış duvarına kadar geldik. Hendek varmış burada tabii ki su hendeği. Şu an tam köprüdeyiz. <gülüyor> Niş kalesi. Güzel der toplu. Çok tatlı bir kaleymiş. Hoşuma gitti. Bu ağaçlar var. Her şey bisiklet için düşünmüşler. Bulgaristan'da Nişava Nehri. Nişe adını veren Nihir. Bu, bu kadar büyük artık Tuna'yı siz tahmin yani bak, çok evet. Şu an en önemli meydandayız. Eda bize meydanın Kalenin karşısında. Burası Kral Milan Meydanı arkadaşlar. Kral Milan'ın heykeli göreceksiniz. Kralbaşı sembolize ediyor. En önemli 4 yıllarını sembolize ediyor. 1873... Gidiyoruz heykene doğru. Kral Milan. Ne yapmış? Real Bulgarlara karşı savaşmış. Böyle işte kalabalık çarptılar. Güzel bir yer. Kazancı sokaktayız. Çok güzel. Kazancı sokak sokaya mı yapılıyor? Burada pasto, benzeri marketler var. Canlıca. İyi, süper. Evet, şimdi Eda bize Çok özel bir yerdeyiz tarihiyle ilgili evet. Şimdi çeşitli bilgilendirmeler Kelle yapacağız. Arkadaşlar. Kelle Kellepili bir anıt. Dünyada eş benzeri olmayan bir püle. İnsan kafa taslarından oluşturmuş. Aslında bu bir yani tepeye kadar uzuyormuş. Onu düşünün. 952 tane kafatası varmış. Peki kimlerin kafatası bunlar? Çegar Savaşı'ndan sonra 1809'da ayaklanan Sırpları Osmanlılar, Türk askeri bastırıyor. Ee, Osmanlı konutanın sinir oluyor. Bunlar bir daha ayaklanmasın ve de elalime ibret olsun diye. Bütün o ayaklananların kafataslarının derilerini yüzdürüyor. Kafataslarından burada bir kule oluşturuyor. Derilerini de içini pamukla doldurup Konstantinopolis'e İstanbul'da yolluyor. Alın Eyvah. size ibret diye. Bugün günümüze kala kala 59 tane kafatası kalmış. Tamam, söküp çalmışlar mı kafataslarını? Yani. Ya, ya sökülmüş ya dağılmış. Artık yani. Komukta benzi biz de Şaka gibi ya. Evet. Arkada da şeycesi yazıyor işte. Selamlar. Ya. Tuna Nehri'nin kıyısındayız. Yani Dunav. <gülüyor> Sırplar öyle diyor. Kamping Dunav'a geldik. Şöyle çok küçük bir kamp. Merhabalar. <gülüyor> Şimdi çadırımızı, bir dakika, çadır yerimizi belirledik. Şimdi çadırımızı kuracağım size, sizin için kuracağım. Bakalım bizim için mi, çadır kursun? Hemen kuruyorum, hazırsanız. Önce yavaş yavaş açıyoruz. Cidiklerini açıyoruz. Hı hı ki güzelce dursun diye. Tüm o nehri kıyısındaki Dunal Camping Yatağımı yorganımı aldım artık kocaya kaçıyorum Evet Hadi. Kocam burası mı neredesin İşte Camping Dunal'dayız Çok güzel Kuruluyor musun Bu da bizim güzeller güzeli Ve çadırımız Prizimiz var Çektik Nasıl gidiyor? Kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün yumurtalarımız kaynıyor. Bakın hizmetimiz. Hellin peynirimiz var. Peynir. Yumurtalar şurada. Birazdan sucuk da yapacağız. Afyon sucuğu aldık. Tuna nehrinin kıyısında <gülüyor> böyle bir zevk yaşıyoruz. <gülüyor> ne yapacaksın bugün? Neredesin? Bugün Beograd'ı tekrar geleceğiz. Kamp kötü bir kamp. yani Hiçbir şey yok etrafında, pek bilmiyorlar kampçılığı. Ama kamp yani. <gülüyor> <gülüyor> Sessiz, o iyi. Arkadaşlar şimdi merhabalar. Şıtari Zemun'dayız. Zemun'un eski tarafı. Bu, bu ne önce? Burası <gülüyor> Aziz Dmitriya Kilisesi. Mezarlığın hemen yanında. Mezarlık o kadar süslü ki Mezar taşlarının hep falan puan koymuşlar kendi resimlerine. Çok değişik, süslü bir mezarlık. Ne zaman bir haç var burada. Evet, altıdan. Çok enteresan mezarlar, değil mi? Şimdi Zemun Kulesi'ne çıkacağız. Karşıda gözüküyor çok güzel. Efendileri göstersene içerideki o zaman. Bak orası ada. Evet. Rob adası. Nido Beach'i zoomlayabilirsen. hatta üstündeki insanlar yüzüyor şu anda. Tam Old Zeamundayız arkadaşlar. Bakın şehir eski. Gözüken kilisede Nikolaya Kilisesi. Kilise. Bu Nikolaya. Ha. Bunun önü de plaj. Buradan gözükmüyor şu anda. Hmm. Zemmul plajı. Evet, gözüküyor. Hı -hı. şey. Ben şu iskeleyi çekeyim Büyük olan çekeyim Tuna mesela. tabii ki. Ratno Ostrova odasının arkasında da Sava var. Sava'yı göremiyoruz buradan tabii. Yürüyüş yerleri varmış burada. Pazarı varmış, Zemmulska pazarı. şuraya bir bir da çekmeye çalışayım. Sanki o taraf Avrupa tarafı, o taraf Anadolu tarafı gibi düşünebilirsiniz. <gülüyor> yeşil ama yani şu yeşile dikkat etmenizi istiyorum. Bir başkent bu kadar yeşil olabilir. Bakın evet, evet, komple, yani, komple orman yeşil yani, ve komple. çok eski ormanlar. Yeni dikilmemiş. Diye diye eski yani. Harikalar. İşte biz bu yeşili. <gülüyor> ne yapıyorsun? Daha gratsby bisiklet yoluna geziyorum bisiklet yolları yapmışlar. Burası Sofya gibi değil tabi ki, çok daha üstün bisiklet yolları var ve kaldırımlar hep bisiklete uygun. Demin şeydeydik değil mi? Alışveriş merkezindeydik. Evet, Şimdi Cingene Adası'na gidiyoruz. Cingene Adası buraya çok yakınmış. O da Cingene'ye. Şurası Ego Genel Müdürlüğü. <gülüyor> Az sonra şey göreceğiz. Hangi savaya mı? Sava'yı Sava göreceğiz. Sava nehrine bakacağız. GPS'inden gördüğünüz gibi. Savaya bakıp Ha Çimgen Adası mı orası? Evet. Bak yüzen barlar. bir plaj var burada. Bak temiz olan salatörü salatörü. Hımm. Şu genelde bir şey. O, karşıdaki plaja bak. Oo yanıyor dönüyor. Şaka gibi. Hatta bu Chiganlian'ın en sonundaki plaj Nüdis plajıymış. Çıplaklar kampı. Deniz olmayınca nehri değerlendirmişler. Ne düşünüyorsun Eda? Çok güzel, harika bir park yani. Çok şanslılar buralar. Denizin için nehri bu kadar güzel değerlendirdiler. Cıvıl cıvıl ortalık. Çor, çocuk, herkes, patenler, bisikletler. Mogam Park diyorsun. Ha. Ha. Sayın seyirciler, Beograd Belediye Başkanımız Hı, Sayın Melik <gülüyor> Gökçek. Burada denize inemeyen, güneye inemeyen, denize giremeyen Belgrad halkı için buraya çok güzel bir aile halk plajı yapmış. <gülüyor> Bakın. Bakıyoruz. Tatile çıkamayan Maksim Belgradlılar <gülüyor> güneye inemeyen bir Antalya birisi de bir Alanya yapamayan <gülüyor> Allah'tan başkan var Melih Başkan <gülüyor> Al sana yaz işte <gülüyor> Asıl karşıda ama plaj var. <gülüyor> evet. Burası çok harika bir zor. Oy empatta da var. Eda sana bir tane şundan kiralayalım da beni gezdik kız. <gülüyor> çok tatlı ya. Bak sürekli böyle iddia gireriz yenilen. Bak arkada hoca var patladı. Kaldır. <gülüyor> <'ya da> <Oftentimes> <gülüyor> i̇şte çıktığımız yokuş. Geri çıktık da yorulduk. Kama bisikletiyle eda ikinci oldu. Buradaydık demin. Şu fişkiye Bunlar Yüzen Barlar ve Restoranlar, Floating bar and restoran. Burada kilit takacak yer yok. Ada Çiganlı'nın köprüsü de o üçgen olarak. Evet şuraya gidip. Şurayı da. Evet, şimdi burada asansör var arkadaşlar ve bu asansör. Bakın bisikletçiler biniyor içine. Şey ve bu köprüye çıkartıyor. Köprü ise Sava Nehri'nin geçiyor. Burada gidiyor, gidiyor. İşte gördüğünüz gibi. Baya bisikletçiler sıra bekliyor buraya şey çıkmak için. Süper. Her şey bisikletçiler için. Aynen öyle. Ve şurası da sağlı sollu bisiklet yolu. İnsanlar balık tutuyor. Baya her şey bisikletçiler. Sağda şey var, tekneler var. Burada, şurası güzel. Kafeler var. Aralar pavyonlar. Evet dün ilk geldiğimiz kale şuradan şöyle yürümüş idik şu şekilde yürümüş idik. daha bizi çekiyor. Kale Meydan dış surdan içeriye girdik şu anda. İleride çeşme var. Su dolduralım. Simlikle. Şimdi biz girdik. Çok güzel ya kalenin içi de. Vallahi çok güzel. Unuttum. Doldum, geleyim. Topazın evi en güzel ev yani. <gülüyor> Şu bahçelerin şimdi yine orta, ortanca var. Burak'a kaldı. Büyük güzel bahçe ve ev içinde daha daha. Topaz olacağız arkadaşlar. Saf. Bu ne yapayım, yap onların en güzel. Arkadaşlar artık turizme ara verip insan olduğumu hatırlıyorum. Kusura bakmayın yani artık sırf biraz içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mekan çok tatlı. Sesli. Tam şu ne bu ne bu şey yaptım. Kapıdan oradan. geçtim. Şu manşöre geçtik. Oradan burası gözüküyor da işte canım çekti buraya gelmeye. Şimdi geldik. Bak şu şeyin yanından bile geçtik biliyor musun? Şu sağ şurada bina var ya. Garip Ay, bir şekilde. Evet, evet ondan bir de geçtik. Great War Island. Şurada birleştiği yer değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ne yapıyorsun? Şu anda surun üstüne çıkıyorum. Güzel. <gülüyor> Aşağıya bakacağım. Ne göreceksin bakalım? Vesaire. Kale surlarındayız. Çok güzel gözüküyor şimdi. Şey. <gülüyor> Burası da kaldığımız yeri göstereyim kule var ya, bu kulenin 5 kilometre ilerisinde kalıyoruz yani bayağı uzakta kalıyoruz. Oh. Kalenin içi. Şu an kale içindeyiz. <gülüyor> MİR DELSİĞİ NE DAĞA? KİNİZ MIHAILOVA yani Prens Miloş Caddesi'ndeyim. Burası yürüyüş caddesi, buranın en afili caddesi. Sağolun solda hep kafeler, restoranlar, yanarlı dönerdik, sütkanlar. <gülüyor> Bir adet yıkılmak üzere bina. Bilmiyorum, aşağıda da asker bekliyor. Karakara düşünüyor bu ne diye. Çok korkunç, öyle mi? Gerçekten savaş alıyor. Çünkü orada var asker resimleri falan var. Mert yolu kaybettiği için 20 kilometredir yürüyoruz. Ne Daha doğrusu da tırmanıyoruz. Neyi kaybettim ben? Yolları kaybetti. Ne zaman? Daha demin 20 kilometredir. <gülüyor> Tamamen doğru geldik. Bir tane kayıt bile yok kardeşim. Yalan Bir meclis medresi binasına değişim törenine denk geldi. Değişim töreni oğlum baksana. Sağ. Ee, boş bıraktılar buraya boş boş. Meğer benim fotoğraflarını çekmemi mi beklemişlerdi acaba Yanlış olmuş ya. Ben gelip onları kurtardım bence. <gülüyor>